Evet arkadaşlar Bandırma'dayız. Bandırma Serkan Oto'dayız şu anda. Sanayi sitesindeyiz. Ee, Serkan abimiz Serkan Bayram isim soy ismi abimizin. Boyasız Göçük düzeltme yapıyor. Serkan Oto Boyasız Göçük onarım merkezi arkadaşlar. Bandırma Sanayi sitesinde burası. Altta zaten resimleri geçiyor yaptığı işlerin. Önceki ve sonraki halleri görüyorsunuz. Bölge çapında çalışıyor. Buraya gelebilirsiniz. Telefon numarası 0266 721 2419 0532 663 2567 arkadaşlar. Yeni sanayi sitesi Bandırma'da 1300 sokak No 22. İşini iyi yapan bir abimiz arkadaşlar. Boyası, boyasız göçük düzeltme bakım onarım merkezi. Bu konuyla ilgili bir ihtiyacınız olursa buraya gelmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.